Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Roblox çekiyoruz. Bu sefer daha farklı bir map buldum. Fakat e, karakterimi değiştirdim. Şöyle e, göstereyim. Bakın. Şöyle. Şöyle bir şey. E, yeni bir tane saç aldım. 90 Robux'a pahalıydı. E, bunlar zaten vardı üstümdekiler falan. Karakterimi değiştirdim. Beğendiyseniz e, bu şekilde karakterimi yorumlara da yazabilirsiniz. Yani nerede ben değiştiriyorum böyle? Hatta e, bunun şapkasız halini de göstereyim. Bakın kafamdaki şapka şu kırmızı olan bere yani. Bunu çıkarttığımızda e, karakterin saçı bu şekilde gözüküyor. Şöyle yandan. Bakın bu şekilde. Şimdi ben takarak oynayacağım. taktım kafasına tamamdır. E bugün sizlerle birlikte bakın, Smash Heroes. Yani bu oyundaki amacımız her şeyi ezmek. Smash adı üstünde, ez ve geç, ez ve geç diyor arkadaşlar. E ben 40 seviyeyim, baya bir ilerledim oyunda. Şöyle bir sürü kılıcım var, bir bu var, bir tane bu var. Bu oyundaki e, tüm amacımız her şeyi ezip geçmek. Görmüş olduğunuz gibi zaten e, şurada da bir sürü şey var böyle. Şimdi ben bunların hepsini böyle teker teker sopamla ezip geçeceğim. Arabaları falan ağaçları. E, bunları her biri ezdiğimizde XP artıyor. Veya e, puan kazanıyoruz. Mesela bakın buna dalıyorum. Biri bana dalmaya çalışıyor. Ben de koruma yaptım. Ne haber? Şuradan koruma yapıyoruz. Kalkan. Bakın şu kısımdan kalkan oluyor. Tabi e, bu kalkanı yaptıktan sonra size 60 saniyelik bir süre veriyor. Kamera kaydı. Şurada enerjiler var. Bunları alıp hızlanabiliyorsunuz. Bakın mesela e, bu şekilde. Ben başka bir yere düştüm. afedersin. Evet. Bu dinozoru da yıktık. E, bunlar VIP Robux oluyor. Fakat benim şu anda sadece 4 tane Robux var elinde. Yani bunları alacak kadar durumum yok. Bizde olan sadece sopalar. E, git şuradan ya belamıza. Şu arabayı da hemen. Heh. Tamam. Hop. E, bu hızlandırıcı arkadaşlar. Bu şekilde hızlı vurabiliyoruz her yere. Şu da hızlandırıcı. Böyle güç kazanıyoruz. E hatta ben 41 seviye oldum şu anda. Göremiyor olabilirsiniz. Sopayı sallamamdan. Evet. Aa uçtum. Bir dakika bir dakika. Dinozor var orada. Ondan bay Ya başkası kırdı ya. Cık. Parçalayacaktım dinozor ne güzel. E arada bir GoPro'nun kamerası kapanıyor da. O yüzden tıkırıyorum ekrana. Kusura bakmayın. Evet burası da bitti. Şunun da hemen üstüne indirelim. Evet, hadi, hadi artık yuvarlanma, yuvarlanma kalkaya, kalkaya. Ne uçtum? Bir dakika, bir dakika. De bir geri atıyor beni adamın olduğu yere ya. Lanet. Tamam, bunu da kırdım. Şuradan güzel puan gelir. Baya büyük bir burası? Yıktık. Yanındaki. Hemen şunu da yıkalım. Ve süper. Bence. Ee, nasıl oynayalım ben Şöyle oynayayım Bir saniye Yanımda bir tane kutu var aynen bu şekilde oynayalım Tam ekran yapalım Kim vurdu bana Kim vurdu Anlamadım ki Ve evet arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi 42 seviye olduk Devam ediyoruz hemen Alalım bakalım sopamızı şöyle En yüksek hasar veren bu En düşük hasar veren bu orta hasar verende bu. Tabii ki ben en yükseği seçiyorum. Yani ortayı ne yapayım? şunu yapayım? <gülüyor> şunu da yıkalım. Ben daha çok bunu bezin istasyona benzettim ya. Tank var. Allah'ım ne olur tanka zarar verme. Bak onu bana bırak. Ha? tanktan çok iyi xp geliyor. Aşırı iyi xp geliyor. 42 seviyeyiz. Ee, yukarıda görüyorsunuzdur. Birazdan 43 olacağız diye tahmin ediyorum. E, Seviyer'e gittikçe zorlaşıyor. Eğer beğenirseniz daha çok çekerim. E, bu arada size demiştim 3 tane video gelecek diye. Onlar geldi izleyebilirsiniz. Hemen bu videonun arkasında izleyebilirsiniz. E, kanaldaki video sayımız 200'ü geçti bu arada arkadaşlar. Onu unutmayın. Şuradaki robotları falan parçalayalım. Ee, bunlardan açıkçası çok iyi XP gelmiyor. Evet bazen böyle uçabiliyoruz. Şöyle hemen resetleyelim kendimize. Çünkü ben hiç havada kalmakta uğraşamam yani direkt yere in. Ne duruyorsun? Sonra bakalım seviyemize 43. 43. 43. 43 seviye. 43. 43. 43, 43, 43. Evet. Bunlar e, görsel olaraktan tabii ki bunları yıkamıyoruz. Yıkabiliyor mu yüzür be? Ben denemiştim bir keresinde olmamıştı ama neyse. Ee, görevimiz burada değil. Burası başlangıç noktası olduğu için biz buradakileri yıkacağız. Ben ben alayım onu. Onu ben alayım. Kalkan. Korumadayım. Bakın etrafımda yıldızlar dönüyor. Ya bir defol git şuradan ya. Derdin ne senin? Ne vuruyorsun? Git. Ya başka birine de alsana. Köpek. Ya geri zeka alıp. Git şuradan ya. Lan yürü git. tasını attırma. 44 seviye olduk. Muhteşem artış. Vay canına. Evet. Ya bakayım kardan adam. Böyle kardan adam mı olur ya? <gülüyor> Aa, aa. Bu da bitti Bu da gitti Gel bakalım Çiçiyor Havada vurdum ve evet Saçma sapan bir şekilde e, Öldük yani Ben de anlamadım saçma sapan bir şekilde öldük 44 seviyeyiz Süper çok iyi Biraz zor. Bakar mısın ya Bir de her şeyi bununla yıkamışım Düşünün yani Bakın Peki oyunda nasıl duruyorum? Onları da yoruma yazmayı unutmayın. Şöyle. Bu sefer atkı taktım. Kapşon takmadım karakteri. Tamamdır. Ee, tam ekran yapabiliriz. Şöyle. Sopamızı almadık. Aldık şimdi. Hop. Aa bir dakika ben orta güçlü olanı aldım. Tam güçlü olanı alalım. Evet. Korumamı hemen açtım kalkan özelliğine. Evet. Normalde ben bu videoyu canlı yayın olarak yapsaydım. Neyse. Hop. Havada vurdu, Müthiş. Bir dakika. Hoppam. Evet. Böyle ağzımla birlikte efekt vermeyi çok seviyorum ya. Vurduğumda. Ben yıkayım onu. Ya ama, ama ben yıkacaktım onu ya. Tamam tamam senin olsun. Burada dinozor vardı. 45 seviye olduk bakın. 45. 45. Dinozorlardan falan büyük eşyalardan güzel XP geliyor. Güzel enerjiler geliyor. Senin yapacağın kardan adama ben. Sen bu nasıl yaptın ya? Gerçekten. E, telefonla birlikte ekran paylaşabilsem diye olacaktı normalde ama böyle de görüyorsunuz zaten. Hani bir sorun yok. E 45 seviyeyiz. Tamam. Enerji aldım. Daha hızlı vuruyorum bu sefer. Bakın. Hızlı vuruyorum. Hızlı. Hop. Havada vurdum. Evet bu pek iyi olmadı. Yani tam oturtamadım. Evet tank. 46 seviye. 46. Ve pum. Aa bu da olmadı. Yani erken vurdum. Havada vuracaktım normalde ama erken vurdum. Evet. Burada çok garip bir şey var. Bakalım. Ne bu ya? Araba. Neyse. Yık. Biri gelmeden yıktık. Arkadaşım kusura bakma. E çaldım şeyini. Yürü git. Ne? Ben vurdum bu sefer. Gördünüz mü? Ben vurdum bu sefer. Lütfen bana uğraşma. Lütfen. Şuradan ne alıyoruz ya? Oo 400 euro. Evet. Onun için Tabii ki e, 47 lira falan ver. Bu adam baya büyük. Kaçmamız lazım. Al, al lan. Tamam tamam uzağa gitmem avantaj. Uzağa gitmem avantaj. Uzağa gitmem avantaj. Oyun kapa çeneni. Avantaj sonuçta kaçtım mı? Kaçtım adamdan. Kapa çeneni yani. Lan yürü git. 90 seviye bir de. Hayır hayır. Koruma yaparım lan. Hadi vur. Vursana. Salak. Oradan bir uzaklaşalım. Kamera kapanıyor sürekli ya. Ama siz aydınlık görüyorsunuz şu anda. Bende kapanıyor video çekerken. Evet bir kaç tane daha şöyle yıkarak videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü 11 dakikaya yakın çekiyoruz biz. Evet. Şunu da kutuyu yıkalım ve şunu da yıkalım. Evet. Arkadaşlar kendimi hemen e, resetlemek istiyorum şuradan bir. E, bu serimizi beğendiyseniz veya bundan e, devamının gelmesini istiyorsanız açıdan kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz ve bay bay. 47 seviye olduk. Bu arada e, size bir emotemi göstermek istiyorum. Onu göstermeden hemen e, videoyu bitirmemek istiyorum. Bir saniye. Evet takla atıyor karakterimiz ve bay bay.